Bir şey hangi ilaç verdiler Adam bilmiyorum ki. Taşıyor, şimdi ben nereden bileyim sarı çizmeli memede <gülüyor> hangi ilacı ne <dedim> zaman? <gülüyor> Üst, üstüne üstüne oku yazıyorlardır. O zaman getir bakayım şimdi nereden bileyim ne verdiler sen? Belki adamlar fazla reklam olsun diye bitkiye dökülecek ilaç verdiler yani nereden <gülüyor> ya? <gülüyor> <Evet, o> biliyorsun? <gülüyor> Şimdi burada kullanılacak olan şeyin konulması, iki e, şerbetlemenin nasıl yapılacağını da söyleyeceğim. Akşam üzerleri elden geldiği kadar verilmesi. E, Bak yazan literatüre bakmak lazım. Hani bir bilimsel çalışmaya göre mi yazılmış? Yani suya Suyu alınca suya vuruyor. Tuzdan o uçma mesafesi de ömrünü kısaltıyor mu? Bakın bunu. Valla faydasıyla zararını karşılaştırıp hangisi daha avantajlıysa ona göre karar. Şimdi tuz koyulmasının gerekçesi tuzu ihtiyacı. Mineral ihtiyacının karşılanması. Zaten vitamin koyuyorsanız yani vitamin koyulmasının ben her şerbetlemede vitamin ve mineral konulmasını tavsiye ederim. Bu illa arının vitamin mineral açığı vardır kapatmak bayetinde değil. Bir açık varsa bunu kapatması için tavsiye ederim. Çünkü hani kalıntı bırakma, birikme durumlarında zaten ömrü kısa bir canlı yani bir arıda ne kadar birikme yapabilir? Ve ne kadar etki yapabilir? Bu tabii araştırması lazım. Yok yok yemek kaşığı konmasın tabii canım. Yemek kaşığı. Kaya şeyi yemek kaşığı söyledim. Sirkeyi. Sirke. Yani 5 litreye çay kaşığının ucuyla azıcık bir tuz konulması yeterli. Ee, onun dışında zaten limon tuzu kullanılıyorsa ona gerek yok. Ee, limon sıkılmasına da gerek kalmıyor. Mineral konuluyorsa zaten tuza gerek yok. Yani bunların arasındaki farkı Hastalığı mı? O ayrı. Onu anlatacağım hastalıkta. O, o ayrı. Mineral vermenin zararı olur mu? Yani... yani çok aşırıya da kaçmamak lazım. Yani makul sınırlarda yani üstünde yazan minerallerin üstünde yazan dozajlarda kullanılması önemli. Ya bizde şu olur yani. Ya eksik olmasın da fazla olsun iki paket koyalım diye. Ben her zaman için paketlerin üstündeki miktarlarda, oranlarda gidilmesinde ee, muhakkak bizde çok yani çiftçilik alanı her şeyde çok sıkıntı duru işte bir ilaç atarken işte ya bunda bir tane atmış hadi bundan iki tane iki kaşık koyalım da işte ağaçlar daha gür olur ondan sonra yaprak döküyor bu sefer sıkıntı yaşıyorsunuz öyle çok karşılaşıyoruz yani köylerde onunla, onun gibi benzer şeyler buyurun şekerin kendisini nereye zararı yok mu şeker olarak mı yok onların zaten Varları yokları yedikleri sadece karbonhidrat zaten başka bir şey yok. Protein olarak bir tek polen var. Onun dışında hayatları karbonhidratı dönüştürmek zaten. Yani bu sürekli aşırı olarak aynı tip şekerle beslemek zaten tek yönlü beslemeye tabi oluyor. Tek yönlü besleme her zaman için zararlı. Yani arı ee, dışarıdan şimdi ilkbahar dönemiyle itibaren başlar dedim ya bunun gerekçelerini kekle ilgili anlatırken de söyleyeceğim sadece sakkarozla beslemeniz sürekli ve dışarıdan gıdanın gelmemesi ne oluyor? kovana sadece sakkarozun girişine sebep oluyor bu sefer sindirim sisteminde oluşan mikroorganizmalar dedim yani ya faydalı organizmalar bunlar sadece sakkaroz üzerinde çalışan organizmalar çoğunlukla çoğalıyor Diğer besin elementlerinden çalışan organizmalar azalıyor. Neye sebep vermiş oluyorsunuz? Tek yönlü beslemeye sebebiyet vermiş oluyorsunuz. Bu sadece sakkaroz değil. Yani kendimiz sürekli fruktoz, glukoz gibi işte teneke yemler. Bunlarla da sürekli aynı düzeyde hep aynı yemle uzun süreli beslenenizde sadece bunlardan faydalanan mikroorganizmaların çoğalmasını diğerlerinin sayısal olarak azalmasına sebebiyet veriyorsunuz. Bu zaten istediğimiz bir şey değil bizim. Yani bu bizim istediğimiz bir şey değil. Çünkü bu bu azalan sayıya dışarıdan gelen zararlı mikroorganizmanın ortama yerleşmesine sebep veriyor. Ya yani burada arının beslenmede kullandığı mikroorganizmaların sürekli olarak sağlıklı bir şekilde üretilmesi ve sindirim sistemi içerisinde bulunmasını istiyoruz. Bizim ani kayıplara ve tespit edemediğimiz arı kayıplarıyla en çok zarar gördüğümüz şeylerden biri bu. Yani bağırsak yollarıyla giren zararlı mikroorganizmalar. Çünkü arının sindirim sistemine girdiyse kovanın içine de girdi. Kovanın içerisinde girdiyse yavru ortamına da girdi. Yavru da enfeksiyona da sebebiyet vermeye başlayacak. Kovanın içerisinde enfekte bir durum oluşmaya başlayacak. Ama... Bunların hepsinin oluşması için arının da sağlıklı beslenmesi lazım. Yani düzenli beslenmesi lazım. Burada <gülüyor> katı beslemede kekle beslemeyi de anlatayım. Ondan sonra hepsini birden değerlendirelim. Şimdi burada kekle beslemede 10 kilo pudra şekeri 3 kilo bal. Oransal olarak bu. 10 kilo pudra şekeri, pudra şekeri toz şekerin öğütülmüş hali. Yani değirmende öğütülmüş, toz, daha toz haline getirilmiş hali. Buna 3 kilo bal karıştırıp yoğurduğunuz zaman kek elde ediyorsunuz. Bu bu kadar basit bir şey. Şimdi burada bal yerine şerbet kullanılmaya başladı yoğunlukla. Bu benim hani size besleme olarak ta tavsiye edeceğim bir şey değil. Çünkü şekerle şekeri karıştırıyorsunuz. Çok bir şey değişmiyor. Yani şekerle e, gene rafine şekerin parçalanmış halini karıştırıyorsunuz. Burada çoğunlukla bu savunuluyor. Niye savunuluyor? Ballarla herhangi bir bulaşıklığın arılara yayılmaması için savunuluyor. E, yani bal elde ettiğiniz balda bir bulaşıklık varsa... Bir hastalık etmeni, bunu diğer arılara taşınmaması için bu savunuluyor. Şimdi burada bu üretimin kolay yanı bana göre. Fakat burada balın ne kadar bulaşık olduğu ön planda. Bal ne kadar bulaşık olabilir veya ne kadar arı için toksik etki oluşturacak yapıda olabilir. Burada kullandığınız bal bir kendi balınızsa bir kere bunu bileceksiniz. Hani hastalıklı, çok hastalıklı, problemli bir arıdan mı aldınız bu balı? Aldıysanız evet yapmayın. Ki biz arılarımızda problem gördüğümüz zaman bu çerçeveleri top yükün ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Onu hastalıklarda anlatacağım size. Fakat bunun için kullanılan balları elden geldiği kadar Trakya bölgesinde elde edilen ballardan yapmaya çalışıyoruz ki polen içeriği olan ve çiçek balı özelliği tam olarak taşıdığı için bu özellikle ve fiyatının da uygun olması bizim için ana kriter. Şimdi bunları yoğun bir şekilde yoğurup akmayacak bir forma geldikten sonra kovan içerisinde arılara koyduğunuz zaman kek nemi üzerine çekip üstü şerbetlerliğinde arılar tarafından yalanıyor ve sıvı formdaki bu şerbet yalanarak Kovan içerisinde ihtiyaç varsa kullanılıyor yoksa depolanıyor. Çoğunlukla da arının bu yüzeyden aldığı kovan içerisindeki tüketim miktarına denk geliyor. Çoğunluğu tüketiliyor. Depolanma çok daha az oluyor kekte. Ve bir keki koyduğunuz zaman birkaç gün idare edebiliyorsunuz. Yani bazıları da bir hafta bazıları da bir ay idare edebiliyorsunuz. Yani bunu yavaş yavaş çek yiyor. Şimdi bunun beslenmesi niye ön plana çıkıyor? Sonbaharı hazırlıklarını anlattığım zaman siz arı koloninizde yeterli gıdanın stoklandığına kanaat getiriyorsanız ve arının kışlayacak balı var diye kanaat getirdiyseniz hiçbir şey vermenize gerek yok zaten. Yani hiçbir şey vermeyin. Çünkü arının içerisinde yeterli gıda var, arıyı sıkıştırdınız, kışlama kriterleri yerine getirdiniz, tamam. Bir şey vermenize gerek yok. Ama tereddüt ediyorsanız, ya bu arı bunu yiyecek ama bu keki de yese daha iyi olacak diyorsanız keki koyacaksınız. Veya ocak ayı geldi güzel hava denk geldi. Şimdi biz arılarımıza koşacağız. Ben de bu kriterlerde arımı besliyorum. Arıma koştum gittim baktım ki arının içerisindeki gıda tükenmiş. Arı yavru alanını genişletmiş. Yavru yapmış. Ve gıdada tüketim söz konusuysa bu arıyı ya sen şansını kaybettin arkadaş. Ben balını verdiydim bundan sonra sana bir şey yapmayacağım diyemem ki. Gene katı gıdasının üstüne koyacağım. Çünkü burada şerbetlemem, şerbetlemeyle ne kadar besleyebilirim ki bunu? 5 kilo da versem seri bir şekilde onu tüketecek. Çünkü bunun birebir yapmış olsam bile yarısı zaten su. Hızlı bir şekilde tüketecek ve şerbet vermiş olduğum zaman da kovan içerisindeki nemi arttıracağım. Zaten hava soğuk. Katı gıda vermemin gerekçesi bunu yavaş yavaş çözdükçe... Kovan içerisinde hem potansiyel ısıyı arttıracak, daha geniş alanda çalışabilecek, hem bunu kullanacak, hem de uzanamadığı bir yerdeki gıdası varsa onu da alabilecek. Benim vermedeki gayem bu. Fakat şunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Kek arını lastiğidir. Siz keki koyduğunuz zaman arı için biraz daha bir destekleme yapmış olursunuz. Tek başına arıyı bahara çıkartmaya çalıştığımız bir ürün değildir. Siz arabanın dört lastiğini patlatırsanız stepneyle bir yere gidemezsiniz. Bunu kesinlikle unutmamanız lazım. Yani kışa girerken kovan içerisinde kışlayacak gıdanın olduğuna kanaat getirmeniz lazım. Yakın çevresindeki balı çok tüketmesin diye kek koyabilirsiniz. Bu gıdayla bahara çıkamayabilir, tereddüt ederek kek koyabilirsiniz. Ama keki koyup bu keki yiyip baharı bulsun, Diyemezsiniz. Bunu kesinlikle aklınızdan çıkartmayın. Kovanın içerisindeki her şey bitmiş. Her şey bitmiş derken kışlama döneminde anlatacağım için çok detaya girmiyorum. Arı artık bir yerde büzüşmüş orada gıda kalmamış. Onun üstüne kek koymuş. Arı son bir demle onu yarıya kadar yemiş. Bakmış ki alanda bir şey yok keki de çözemiyor zaten. Bırakmış gitmiş. Şimdi bunu görüyor adam diyor ki keki yemiş, susamış gitmiş, susamış gitmiş, arı susuzluktan ölmüş. Yani şimdi burada <gülüyor> problem o alanın çevresinde gıda var mı? En dış çerçevedeki ballı çerçeveyi gösteriyor vatandaş. Bak burada bal var diyor. Ya şimdi burada var bal da dışarıda eksi derece var, soğuk var. Sen diyorsun ki yan şeyde binada. Restorant vardı gidip karnını doyursaydın. Paran var mı diye sormuyorsun. Bir kere o yan blokta eksi 40 derece soğuk var. Benim ceketim ona karşı koymaz. Ya bizim için tabir arının o anki durumuna tabire denk. Niye? Arı soğuk kanlı canlı. Salkımdan kenara ayrılan olduğu zaman vücudu 10 derecenin üstüne düştü. Harekete kabiliyeti azalmaya başlıyor. dörde düştü ölüyor. Bakıyorsunuz ki ayrılmış ayrılmış bir grup kenarlarda ölmüş. İçeride kalan grup büzüşmüş, büzülmüş. Kafaları gözün içerisine sokmuş. Bir blok halinde arı ölmüş, sönmüş. Karşılaşmadın mı bunu? Yemiş yemiş peteğinin içine kadar ısıtmış. Yemiş yemiş enerji üretmiş. Nüfusu az ya. Daha çok enerji üretmek zorunda kalıyor. Isıtmak için, daha çok enerji üretmek için daha çok tüketim yapıyor. Daha çok tüketim yaptıkça o salkım alanı içerisindeki gıda tükeniyor ve bitiyor. Eğer elimizdeki arılar zayıfsa biz bunları kurtararak baharı bulmak için yapıyoruz. Güçlüyse, yeterli stoklama yaptıysa gerek yok. Kriterleri yerine getirdiğiniz zaman besleme ile ilgili hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ama kriterler yerine geldi mi muhakkak kontrol etmeniz lazım. Çünkü iklim koşulları çok değişken sürüyor. Sizin burada bu değişken giden iklim koşullarında karar vermeniz lazım. Bunları yerine doğru getiriyorsanız hiçbir problem yok. Pudra şekeri bal kullanılmasının gerekçesi şu. Pudra şekeri ısı sağlıyor. Balda arı için hayatiyet var. Yani arı balı kullandığı müddetçe içeride sindirim sisteminde baldan faydalanan mikroorganizmaların da devamlılığı sağlanıyor. Buna az miktarda polen koyuyoruz. Polen koyulmasının gerekçesi de yine aynı şekilde poleni parçalayabilen mikroorganizmaların sindirim sisteminde sürekliliğini sağlamak. Vitamin de, Vitamin de koyuluyor tabii. Vitamin de mineral de koyulabiliyor. İlaçlama yapılabiliyorsa bunda ilaçlama yapılacaksa Sayın yani, yani katı olarak arıya yedirilmesi gereken bir ilaçlama varsa o da bunda uzun süreli ilaçlama sağlamış oluyor. Yani... Ben şahsen bir ilaçlama yapıyorsam şerbetle ilaçlama yapıp her işte haftaki şerbetine verip işte uzun periyoda yaymak yerine bu ilaçlamayı e, keke koyup vermek bir hafta arının tüketmesini ama düzenli tüketmesini sağlıyor. Bence o daha sağlıklı bir sonuç veriyor. Yani bu gibi e, kararlar gene esnek ana temada kriterleri bu yani karışım. Miktarları bu. Şimdi burada şunla karşılaşıyorsunuz. Ee, i̇şte keki savunulmasının mantığını savunmuyorum size, mantığını anlatmaya çalışıyorum. Desteme mantığını. Keki vermeniz veya vermemenizin hiçbir farkı yok. Fakat şu dikkatimi çekiyor. Yani ben Türkiye Kalkınma Vakfı'nın çok eski dergileri bile var babam. Dolayısıyla abone olmuş toplamış ve benim elime geçiyor. O zamanki kaynaklarda da görüyorum. Kekler işte suyla yapılmaya başlıyor falan böyle. Cidden hani arıcılığın ilerlediği sonra birden duraksadığı dönem. Yani suyla yapılmasındaki gerekçe veya şerbetle yapılmasındaki gerekçe kafanıza yatıyorsa tamam. Ama ben balla sürekli olarak yapılması kanaatindeyim. Çünkü sindirim sistemine tek yönlü beslemeye tabi tutmamak bakımından önemli. Tek yönlü beslemeye tabi tutmak birçok araştırmanın savunduğu gibi arının sindirim sisteminde problem ve hastalıklara açık bir forma getirmesini sağlıyor. Direncini kırmamaya yönelik. Hastalıkları bulaştırma yönünde işte balın içerisinde bir mikrop olabilir. Olamaz diye bir şey söylemiyorum. Bir araştırmada mesela şey söylediler işte balın içerisindeki bakteri bir sürü bakteri dizdiler. Evet. Gıdaların birçoğunun içerisinde olabiliyor ama bunlar toksik etki oluşturacak miktarda olmuyor ki. Ve balın içerisinde mikrop ürüyemiyor zaten. Söylediğiniz mikroplar da tozla havayla karışan mikroplar zaten. Yani soluyoruz da bunları. Peki balın analizini yapmak için bir yani, o balı Ya bal analizleri çok maliyetli tutuyor. Evet. Maliyetli tutması da... da pek yani. Yok Yalava'da yok. Yalava'da öyle şey şeyden... yok. Bursa Bursa'da, İstanbul'da, Bursa ayçiçek balını kullanabilir miyiz diyelim bu kek yapımını? Tabi tabi kullanabilirsiniz. Tabii. Yoğunlukla onu kullanıyoruz zaten. Evet. Evet. Ya yani Hem ekonomik olarak şimdi kestane balını kullanmak evet. biraz maliyetli. <gülüyor> şey, Çam maliyet. balı polen içeriği olmadığı için çok tercih ettiğimiz bir bal değil. Polen karıştırılarak kullanılabilir. Bazı araştırmacılar çam kesinlikle kullanılması Bazı özellikle çam kullanılması, kullanılmalısınız. Yani orada bir tereddüt var. Araştırma sonuçlarına bakmak lazım. Ama mantıken benim söylediğim hani polen koyuyoruz zaten. Şimdi çamda arının yavruyu kesmesi ve gerilemesi işte çam balının arıyı yavrulattırmadığına yönelik bir şey olduğu için çam kullanılmaz diyorlar. Ama bence öyle bir şey gerek yok. Kullanılabilir. Kullanılabilir. Diğer elementleri içerisine koyuyorsanız, diğer materyalleri içerisine koyuyorsanız, onu gene hani sonbahardaki durumu anlatırken anlatacağım yani. Sadece çambalı değil, diğer kaynaklar da bize yavrulamayı gerilettirebilir. Bir engel olduğunu sanmıyorum. Diğer kualılara nazaran çambalı ta ergenler arayı ta yumurtatmaya sürdü. Olur. Böyle bir tecrübe var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey de var arkadaşlar. Ya bal kullanır da çam balı kullanır. Ne balı kullanır? Yani suyla şerbetle yapıyorlar. Yani sonuçta bal kullandığınız zaman bence daha ön planda. Yaş, kuru polende şöyle bir şey var. Kurutma işleminde bir sertleşme ve bir zar oluşturma. Eğer o kullanılacaksa öğütme makinesini öğüttükten sonra kullanılıyor. Kullanılıyoruz. Ee, veya işte eritip. İyi miktarda erittiğinize emin olup kullanıyorsunuz. Yoksa aranın faydalanamadığını söylüyorlar. Ee, ama biz çoğunlukla, biz bölgemizde yaş polen sıkıntımız olmadığı için çoğunlukla yaş polen kullanıyoruz. Polen kullanımı konusunda da arkadaşlar baharın bol geldiği dönemde kendiniz poleni alın. Dondurucunuza koyun. Burada kendiniz de kullanacaksınız, belki satacaksınız da. Ben özellikle herkesin bir miktar su toplamasını tavsiye ediyorum. Çünkü çok mecbur kaldığınız zaman sonbaharın ne getireceğini bilmiyorsunuz bakın. Sonbaharda birden polen kaynakları pat kesiliyor. Kesiliyor bu sefer sonbaharda ciddi bir polen ihtiyacınız oluyor. Elinizde stoklu varsa kullanıyorsunuz. Stoklu olsa olmadığı zaman kimse para yatırıp almak istemiyor. Yani herkes o para rahatsız ediyor. Çünkü ciddi miktarda polen ihtiyacını koymak için açığını kapatmak için koymak istiyorsanız ee, siz polen açığını kapatmak için kullanmak istiyorsanız biz mesela keklerimizi yaparken polen dedim ya koyuyoruz az miktarda koymamızın gerekçesi polen açığını kapatmak için değil sindirim sistemine biraz polen girişini sağlamak için onun için koyuyoruz ee, ama polen açığını kapatmak için o zaman Birebir yapıyorsunuz. Yani 1 kilo pudra şekerine 1 kilo polen, 1 kilo bir kilo pudra şekerine 1 kilo bal, onun kıvamı kadar bal koyuyorsunuz. Yani burada 10 kilo polen kullanacaksınız buna. 3 kilo bal genelde yeterli olacak. Belki 1 kilo daha bal ekleyeceksiniz. Çünkü polen keki çok yumuşatıyor, sıvılaştırıyor. Elden geldiği kadar da fazla yoğuruyoruz o zaman. Yoğurup onu plakalar haline getiriyoruz. Tabi onu kilo kilo kullanmıyoruz arada. İşte 200'er gram 200'er gram koyuyoruz. Sonra ihtiyaç olsa bir 200'er gram 200'er gram daha koyuyoruz. Çünkü şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Arada yavru yok. Polen stoğu da kolanın içerisinde bitmiş. Polen açığı olduğunda kanaat getiriyoruz. Parçaları koyuyoruz. Bir iki gün sonra kontrol ediyoruz. Yavrulamaya başlandı mı? Yavrulamaya başlandıysa tespit doğru. Problem polen yetersizliği. Tekrar takviye yapmaya başlıyoruz polenle. Böylece yavru miktarını arttırıyoruz. Yani burada tespitimizi de test etmemiz gerekiyor. Burada kullanacağınız kesinse bu keki karıştırıp poleni öyle de stoklayabilirsiniz. Yani kekik keki yaptığınız zaman kekin bir ömrü yok. Katı ya. Yoğun şeker içeriği olduğu için her, içindeki her şeyi koruyor. Bozulmuyor yani. Kuru halde stoklayabiliyorsunuz. Güneş görmeyen bir yerde, serin bir yerde. Stokluyorsunuz. Gene stoklamada dondurucuya koyun dedim. Ee, bazen dondurucum yok diyor kişi. O zaman da gene aynı şekilde pudra şekeriyle karıştırın. Yoğun pudra şekeriyle öyle senin bir yere koyun. Orada gene serin bir yerde beklesin. Güneş görmeyen. Ee, başka arkadaşlar? Saat kaç oldu? Ara, ara vereceğimiz saat geldi değil mi? Tamam. Yoklama yapacağım. Buyurun sorun. Tabii tabii. Üçlü olarak karıştırıyoruz. Tabii. Üçlü olarak karıştırıyoruz. Az bu 10 kilo 3 Az miktar derken kaç var? Yani şey var mı? Yani buna 100 gram kadar falan karıştırabilirsiniz. 150 gram yeterli. arkadaşlar yoklama yapacağım Ahmet şimdi arkadaşlar bu beslemenin yapılma şekli nerede bahsedelim şimdi Koyu, sulu veya katı katı beslemeyi zaten söyledim. Katı beslemeyi yaz aylarında çoğunlukla yapıyor muyuz? Mecbur kaldığımız zaman evet yaz aylarında da yapıyoruz. Yani burada önemli olan arının su gereksinimi sağlayacağı bir kaynak var mı? Çünkü artık yağışlar bitecek. Nisbinem düşmeye başlayacağı dönemlerde ise eğer zaten kovanın su ihtiyacını karşılayabileceği bir kaynağın 600 metre alan içerisinde olması gerektiğini söyledik. Bu evet devamlılığını sürdürüyor mu, sürdürmüyor mu? Çünkü hani Ege'de falan çoğunlukla işte bidonlarla işte su taşımaya çalışıyorlar arıların su ihtiyacını karşılamaya çalışıyorlar. Ee, biz arının gelişim döneminde eğer besleme yapamayacağımızı düşünüyorsak veya düzenli gidemiyorsak ama arının gıda gereksinimi olacağı kanatindeysek gene katı beslemeye devam edebiliyoruz. Burada çok ciddi problemlerle karşılaşmıyoruz. Karşılaştığımız problem ne? İşte geçenki Lodos havaları gibi. Hava çok sıcak gitmiyor ama kuru bir hava akımı yapıyor ve havanın nemini düşürüyor. Bu havanın nemini düşürmesi arının bu keki tüketmesinin de de fark ettiriyor. işte. Normalde normal temizleyip yediği keki kırıntı yapmaya başlıyor. Şimdi bunda insanlar tabi bize dönüyorlar. Bu niye kırıntı yapıyor işte? Şekeri öğütülmedi mi? Yani bunu çuvallan direkt mi döktünüz, pudra şekeri haline getirmeden mi döktünüz gibi sorularla karşılaşabiliyorsunuz. Burada... Pardon arkadaşlar. Kustayım da çıkınca arayayım mı? Şimdi burada arkadaşlar... Bu kırıntı dökülmesi burada arkadaşlar bu kırıntı dökülmesi öğütülmesiyle veya iyi karıştırılmaması da kaynaklanabilir. Yani bu tabi ki ince bir pudra şekerinin öğütülmesini istiyoruz ama nem sağlanamıyorsa hafif sağlanabilen yerlerde arı yaladıkça öbür taraflar kristalize olup döküntü oluşturmaya başlıyor. Bu gibi durumlarda Nemin içeride yoğuşma yapabileceği bir naylon örtülmesi gibi işlemler bunda nemin birikmesini sağlayıp onun sıvı form alıp arının yalamasıyla taşımasını sağlayacaktır. Sürekli aynı şeyle karşılaşıyorsanız nemi sıkıştırabilecek, yoğuşma yapabilecek bir ortam oluşturmanız lazım. Zayıf bir koloni kırıntı yapar döker. Güçlü bir kolonide hiç kırıntı görmezsiniz. Aynı keki koyduğunuz zaman. O zayıf koloni Terleme yapmadığındandır, çünkü kendini anca ısıtabiliyor ki terleme yapabilecek bir ısı oluşturamıyor kovanın içerisinde. Bu sefer yumuşayan kısımları yalıyor, sertleşen kısımlar kristalize kristalize dökülüyor. Ama <gülüyor> güçlü bir kolonide kovanın içerisinde terleme olduğu için o terleme ile kek yumuşuyor ve arılar tarafından yalanıyor. Yani Yenme mantığı buraya bırakalım bir keki. Kapatacağız klimaları, gideceğiz. Hava serinlemeye başladıkça bunun üstüne nem toplanacak. Nem toplandıkça bu sıvılaşacak, yayılmaya başlayacak ve arı da varsa burada arı o şuruplanan kısımları yalayarak tüketecek bunu. Gayesi bu zaten. Kovan içerisindeki fazla nemi düşürmesi de gene bizim için istenilen bir özellik. Çünkü biz kovan içerisindeki nemin yüksek seviyelere ulaşmasını istemiyoruz. Çünkü nem arttıkça soğuğu daha soğuk hissetmeye başlayacak. Ondan dolayı aşırı bir nem oluşmasını da istemiyoruz. Bu formda tabii insanların esas olarak yapılması gereken şey, temin dedim ya gıda yeterli olacak ve sert bir kek olacak koyduğunuz. Bu sert kek ne kadar sert yapılmışsa kek o kadar çok içeride nemi toplayacak kendisine. Yani bizim amacımıza uygun olacak. Ama şimdi piyasa koşullarında herkes ne yapmak zorunda? Yumuşak kek yapmak zorunda. Çünkü vatandaş geliyor bakıyor keke. Sert bunun tazesi yok mu diyor? Gömsatalım <gülüyor> abi. Veya bakın aynen şöyle tahta gibi kek koyuyorsunuz. Ben götürdüm bir abimizin yanına. Benim kenarda bekleyen keklerim vardı Sert. O da benden istedi benim arılarla yan yana arıları. Dedi getirsene dedi. Aldım işte ikimize yetecek kadar götürdüm. Sanmışsınız şu tahta gibi hiçbir farkı yok. Ondan sonra aldı böyle bu ne dedi, bunu ara nasıl yiyecek dedi ya. Sen <gülüyor> dedim, sen dedim bekle bak bunu göreceksin. Koyduk araların üstüne, tabi şey yapamıyor hani keki ne kesebiliyoruz, ne şekil verebiliyoruz yani taş gibi. Bıraktık, ertesi günde hava güzel olunca ilkbahar döneminde hemen tekrar gittim. O taş gibi keklerin hepsi pamuk gibi olmuş. İçeride yavru üretimi çok ya, nem çok fazla. Onlar hepsi pamuk gibi. Abi gel dedim, bak şimdi nasıl durumda. Bunlar nasıl olmuş böyle dedi ya? Hemen bıçakla onları parçaladık, tekrar yaydık. Çünkü o koyduğumuzu zaten 3-4 günde tertemiz etti aralar. Çünkü arının en çok yavru yaptığı dönem muazzam bir üretim var içeride. Onu zaten sildi süpürdü arı. Şimdi burada önemli olan kullanım mantığınız. İçeride hiç gıda yok, bunu çok seri tüketmek istiyorsanız ve nüfus zayıfsa evet yumuşak kek avantajınız. Ama içeride zaten yeterli gıda olması gereken, yeter kullanımda olması gereken istediğimiz şey içeride yeterli stok gıda var. Biz tezbir amaçlı bunu kullanıyorsak evet sert bir kek daha avantajlı. Çünkü nispi ne, nemi düşürecek. Bir Bulgaristan göçmeni bir kursiyerimiz vardı abimiz. O gerçi yapmadı. Bulgaristan'dayken yapıyormuş aracılık. Ve orada federasyona falan da üyeymiş. İdareci yetkisi falan da varmış. O bir şey anlattı. Daha sonra görüşemedik. Biz dedi o zaman benim çocukluğumda da bizde vardı. Oradan gelenler hep dadant kovanlar getirdiler. 12 çerçeveli, çerçeveli büyük 5,5 kiloluk falan çerçeve şeyleri vardır. Ee, biz dedi onlarla çalışırdık o zaman. O daha sonra bırakmış işte geldiğinde de başka işlerle uğraştığı için başlamamış aracılığa. O zaman dedi bizim dedi yapma tekniğimiz dedi şekeri. Toz şekeri bir bidona koyar. Biraz su dökeriz içerisine. O zaman hani yoğurma kazanı pudra şekeri makinesi yok. Biraz su koyup bidonu evin kenarında bir yerde sallarız. Sallayınca o karışır, karışır, karışır, karışır böyle lapa gibi bir şeker olur. Daha sonra onu mermer tezgah, bu lokum tezgahları gibi mermer tezgahları kenarı yükseltiriyor, onun üstüne dökeriz. Onda düz tabla haline gelir. Onun içerisinde bekleyince kurur, Kurulun, kuruyunca plaka haline geliyor, plaka şeker haline geliyor ama o toz şeker eriyor zaten, kristalliği bozuluyor, lapa haline geliyor zaten. 20 gün falan bekletiyorlarmış bunu. Sonra onu plakalar halinde arıların üstüne koyuyoruz. Böyle büyük plaka koyduğum arılar vardı benim diyor. İşte bir yaptım bir grup diyor, kestim. Birkaç arının üstüne koydum diyor. Bir hafta sonra bir blok daha kestim diyor, 4 santimlik. Şimdi koyacağım diyor. Sırayı şaşırdım diyor, hangisinde bitti mi? Ya şunu da mı bitirdim diye diyor açtım diyor aranın üstünde hiçbir şey yok diyor. Ondan sonra saydım diyor verdiğim plakayı halbuki o koymuşum diyor hiçbir şey kalmamış diyor. Bir haftada tertemiz etmiş. Arkadaşlar gerçekten arı balı depolaması çok hızlı. Tüketmesi de çok hızlı. Ya yani kovanın mesela kart koyarken ben de gittim bir aranın üstüne kart koydum. İşte üniversiteye gidiyorum o zaman gittim. Bir hafta sonra geldim. Koyduğum kat sırf petekler vardı işte. Dadant kovan pul doluydu. Yarım katlar koyuyoruz. Koyduğum kat komple dolu. Şimdi şöyle iki adım arayı geriye attım şöyle baktım. Hani bu kovana mı koydum yoksa ben yanlış kovana mı bakıyorum yani. İnanamadım o aranın o bir hafta içerisinde o çakıp hatta koyduklarımın büyük bir kısmını da sırlamaya başlaması yani. Muazzam bir üretim var kovanda. Yeter ki kadro olsun, yeter ki arı sağlıklı olsun ve güçlü olsun. Bu üretimin yanında gerçekten güçlü kolonide muazzam bir de tüketim var. Yani bunu hep biz kafamızda canlıyı gözümüzde küçültmemiz, sanki bunun tükettiği miktarın da küçültmesi gibi bir şey. Yani bu baharda karşılaştığımız bir şey. Yani ufak tefek karılar var ya. Hep kafamızda şöyle geçti. Yani samimi söylüyorum bakın, bahara çıktık şöyle bakarken ya işte 4 çerçeve, 5 çerçeve varlarımız var, bunlar sezonu yetişir. Ya acaba bunlar yetişir mi böyle? Hep bir soru işaretiyle tereddütlü baktık o arılara. Samimi söylüyorum o arılara da kat koyduk yani. Ve hayret ettik. O elimizde 4-5 çerçeve olan arılara yetişemedik. Onlar oğul verdi. Sezon çok güzel gitti. Bizim baktığımızda üstüne çok iyi oldu. Yani biz ondan sonraki bala yakın dönemde arılara yetişemeyecek duruma geldik. bakın. Sezon güzel olduğu zaman, her şey iyi gittiği zaman... Aklınız hayalinizi almıyor. Bu arının nasıl böyle birden kalabalıklaşıp birden kovanları doldurduğunu. İşte amaç bir şeyde kısıtlamamak. Arının tüketimini ve üretim miktarını gözünüzde canlandırabilmeniz. Bunu canlandırabilip ihtiyacı karşılayabiliyorsanız ve gerekli gelişimi sağlıyorsanız arıdan yani bunu parasal kazanç olarak, olarak düşünmeyin. Kar etmeme şansınız yok. Yani bu hem keyif bakımından kar etmeme hem yetiştiricilik bakımından yani başarılı olmama şansınız yok gibi bir şey. Arı elinizde olmayan sebeplerden dolayı kayıp verebilirsiniz, zarar edebilirsiniz, bir şey olabilir. Ama işi öğrendiğiniz zaman arkadaşlar yani arı bakmayı geliştirmeyi öğrendiğiniz zaman bir yerden 10 tane kovan alırsınız bir dahaki sene 100 tane arınız olur. Bu bilmekle alakalı bir şey. Ama üstün körü yaparsanız, evet gene olmaz mı? Olur. Çok güzel bir sezon geçer bu senin gibi. Gene 10 tane aralırsınız, bir dahaki sene 100 tane arayla sezona girersiniz. Yani bu olmayacak bir şey değil. Ama bilinçli bir şekilde yaparsanız, istenmeyen koşullara karşı tedbirinizi alma şansınız olur. Ne oluyor? Yürüyoruz yürüyoruz, tam arayı geliştiriyoruz. Bölgemizin ana sıkıntılı dönemlerinden biridir mesela. Haziran gelmeden önce işte Karaçalının açtığı dönemlerde 15 günlük, bazen bir haftalık, bazen daha da uzun olabilir bir dönem var. Bahar dönemiyle orman bitkisinin başladığı iki dönem arası. Bazen ikisinde hiçbir kuraklık olmaz. Ama bu ikisinin arasında bir kuraklık olur. Bahar döneminde geliştirdiğiniz geliştirdiğiniz alayı tam bala 15 gün var. Meradan hiçbir şey gelmez. Siz de birden dersiniz ki ya bala şeker karışmasın. Besleme de yapmayayım. Katı da koydum. Hiçbir şey de yapmadınız. O kata gelmiş güçlü arı geri vurmaya başlar. Bunu her sene tekrar tekrar pişirip pişirip önümüze koyarlar. Pişirip pişirip önümüze koyarlar. Yani olduğu seneler için söylüyorum. Arkadaşlar kovanın içerisinde yedekli stoğu göreceksiniz. Arınızı bu dönem... Önceki senelerde hep karşılaştığımız için bu bu dönemi söylüyorum ama her dönem baktığınız zaman haftada bir kontrolleriniz varsa bile haftada bir kovanın içerisinde yeterli gıda var mı? Arım benim arımın ben bir dahaki hafta geleceğim. Bir dahaki haftaya kadar karnını doyuracak gıdası var mı? Biz tehlike gözüküyor mu diye kendinize soracaksınız. Ben önceden çok arılıklar gezerdim. Gerçekten hani Birçok arıcının arılığına giderdim. Durumu şöyle üstün körü bakardım. Sezonun gidişatına göre. Bazen gerçekten çok üzülüyordum. Yani arı resmen bağırıyor ya. Bana çerçeve ver, gıda ver şişireyim böyle. Arı gümbür gümbür yürüyor. Bekliyor arıcı Çerçeve koyması gerek koymamış. Yani arı fişek gibi arı yani. Yürüyecek gidecek. Duraksıyor yani. Evden geldiği kadar anlatmaya çalışıyordum. Ve bunu yaptığınız zaman muazzam bir kazanç elde ediyorsunuz. Yani arının gelişimine gerçekten aklınız ermiyor. Gene bir tane örnek vereyim. Bunu kendiniz karşılaşmadığınız zaman belki inanmazsınız. Bana anlatsalar ben de çok tereddüt ederdim. Hani çok muazzam etkiler vardır. Evet kullandığımız ırkla da alakalı İtalyan arası bir arımız vardı. Bir arkadaşım iş yerinde sözleşmeli çalışıyorum o zaman. Bir arkadaşım dedi ki ya dedi işte biraz sıkıntı var ama dedi ara almak istiyordum senden dedi. Keşke olsaydı falan alsaydım. Tamam dedim, al hadi dedi dedim. Turizm haftası için bir tane cam kovana bir çerçeve arası koyduk. işte içi yaşlı İtalyan arı var. O çerçeve boyunca da belli bir miktarda yavru var. Tamam dedim. işte sana bir çerçeve var. Bir çerçeve var. Nedir? 20 lira. Al sana da bir tane emaneten kovan. Kovanın birini aldım beş çerçeve. Koydum. O bir çerçeve ayarı koydum. İki tane de şişik petek vardı elimde. iki tane de şişik petek koydum. Yanına da şerbetli koydum. O da kurslara gelen arkadaşlarımdan biri. Dedim fırsat buldukça şerbet vereceğiz buna. Yani müsait oldukça geleceğiz, bakacağız. Yani şerbetini koyacağız. Ertesi gün bakacağız. Çektiyse bir daha koyacağız. Biz böyle arkadaşlar düzenli olarak bu araya... Yani iki günü geçmedi bizim şerbet memniosu. O şerbeti çektiyse arı doldurduk. Çektiyse doldurduk. Havada gayet güzel gitti. Çok güzel polen geldi. Ama şununla da karşılaştık. Akşam servise bineceğiz. Fırsat bulup çıkamamışız. Servise çıkacağımız anda havada böyle yağmur havası var. Ya bu yağmur hatta çiselemeye başladı. Gel dedik buna bakalım şerbeti. Bir, bir açtık arıyı o şerbeti bitirmiş. O şerbeti tekrar doldurduk. Boş bırakmadık yani. Hiçbir bir akşam giderken o arının şerbetli dolu mu boş mu kontrol etmeden geçmedik. Ama çerçeve koyduk iki tane doldurdu yavru attı. İki daha çerçeve koyduk yavru attı. Ee, Mayıs'ın ortasını geçtik. Arkadaşın yaş günü. Dedim sana bir tane de yaş günü hediyesi. Bir tane ana arı geldi o zaman. O ana arı. Gittik aranın başına baktık. Ara gerçekten yürümüş. Yani 4-5 çerçevelik nüfusa gelmiş. Samimi söylüyorum ben o kadar gelişebileceği kanaatinde değilim. O arayı böldük. İkisini tekrar beslemeye devam ettik ve o süreçte de hep yeni petek koymaya başladık. Koyuyoruz peteği, arı şişiriyor, yavru basıyor. Biz onun sonunda, sezonun sonu, bala sokmadık o arıları. Ee, arada kaç, yani gözden anlatırken hatırlayamayacağım şeyler var unutabilirim diye çok detaya girmiyorum daha fazla ama sonuç olarak o İtalyan arasından çoğaltmak istedik bölmeler yaptık yaklaşık 7 ta, e, tane bölme yaptık 4'ünü e, tutturabildik diğer 3 tanesini tekrar katmaya kattık Anaç kovanın da anasını kaybettik öldü 5 tane arı oldu Yaklaşık olarak kışa girerken nüfusları 4-5 çerçeve nüfustaydı. Ve bu kadar arı sadece 1 çerçeve arıdan oldu arkadaşlar. Ben şu hesabı yaptım. Ya dedim ben dedim burada dedim hani günden güne bakarak dedim 1 çerçeve arıdan 5 tane arı yaptık. Benim, benim de o zaman 30 tane arı var. Ya 30'undan zaten 5 yaptığım zaman 150 tane arı oluyor yani. Başka bir şeye ihtiyacın yok. Ama beslemede... Bu kadar tabii ki gelişmişken ne sıkıntı var? Arkadaşlar bir kere elinizin altında olması önemli. Yani arınızın elinizin altında olması. İki, ihtiyacını siz bir hafta sonra da görebilirsiniz. Ertesi gün de görebilirsiniz. Normal olarak ikisi arasında fark var mıdır? Vardır. Er, yani ya, bugün bir problem görüp giderdiğim zaman bir hafta bir sıkıntı yaşamadım. Ama bir hafta sonra görmem o arının bir hafta duraksaması demek bir hafta arı, arı için ciddi bir tarih yani. Bu e, ilk başlarda evet hani arıyı haftada iki kere bakmanız yeterli görürüz. Haftada bir kere bakmanız da yeterli gelir. Yani artık kafanızda arıyı tasarladıysanız gelişimini yerine getiriyorsanız arının bir haftalık ihtiyacını bugün hazırlayıp bir hafta o kovana dokunmamanız bir sıkıntı oluşturmayabilir. Ama öyle dönemler vardır ki her iki günde bir çerçeve koymanız ve her iki günde bir besleme yapmanızın size bir ay sonra çok farklı arı çıkartır karşınıza. Yani bir ay sonraki durum çok farklıdır. Öbür türlü beş çerçeveye gelir kendi halinde. Ama siz bunu yaptığınız zaman o arı karşınıza on, on iki çerçevelik nüfusla çıkar. Burada karar yine size kalmış bir şey. Yani hızlı arı geliştirmek. Gene size kalmış bir şey. Yavaş yavaş da yürüyebilirsiniz. Benim bir rahmetli aracı abimiz vardı. Ben bunu anlatıyorum tabii. O dedi ki ben dedi 3 çerçeveden fazla arıyla bahara çıkmak istemiyorum. Dedi. Abi niye öyle diyorsun dedim ya. Elinde 150 tane arı var. Ben dedi 7 çerçevelik arıyla bahara çıktığım zaman o araya oğul verlettiriyorum. Tam bala girerken. Bu sefer arı sayım artıyor ama ben verim alamıyorum. O arıcının arıcılık şekli odur bakın. Ben mesela ona tavsiyeyim. Sen madem hızlı gelişiyorsun geliştir abi böl. Böldüğün arıyı sat. Sattığın parasını cebine koy. Kalan arını gene yürüt. İhtiyacı varsa karşıla. Yok dedi bölmek de bana masraf olarak geliyor. Arıcı mıdır? Arıcıdır. Sistemi kendine göre doğru mu? Doğru. Onun e, iş gücüne göre Yapabileceği çalışmaya göre en iyi arıcılık şekli demek ki o bakım. Yanlış bir arıcılık yapmıyor. Gayet normal, doğru bir arıcılık yapıyor. Kendi iş gücüne göre, kendi kapasitesine göre yeterli, verimli bir arıcılık yapıyor. Benim anlattığım şekilde illa yap, yapmak mecburiyetinde değilsiniz bakımından söylüyorum. Mantığını sadece anlamak mecburiyetinde. Mantığını anladığınız sürece eksik olan bir şeyi ortadan kaldırıp Verimli bir sonuca varabilirsiniz. Sadece eksik olan problemi gidermeniz önemli olan. <gülüyor> bahar döneminde gene beslenmesinin yanında sonbahar döneminde de besleme geliyor planda. Burada da aynı genel mantıklar uygulanıyor. Yani sonbahar dönemindeki beslemede de havanın nispi nemi, sıcaklık, soğukluk, Farklılığına göre, arının yavrulama gelişimine göre karar vereceğiniz şeyler var. Gene kovan kontrollerinde dikkat ettiğimiz şeyler var. Mesela her kovan aynı durumda değil. Bu biz kontrol ederken ana kriter olarak besleme özelliği bakımından şuna bakıyoruz. Ya bu arının yeterli gıdası var, çok beslemeye gerek yok. Herhangi bir müdahale yapmıyoruz. Normal, standart verin. Ama bir kovan geliyorsunuz çok yavru yapmış. Ve hızlı bir şekilde kovanda tüketim olmuş, stoklar bitmiş. O kovanın üstüne bir tane taş koyuyoruz. Diğer araya bir şerbetlik dolduruyorsak ona iki şerbetlik dolduruyoruz. Çünkü tüketim miktarı çok fazla. Üretim miktarı artacak ama o an itibariyle artmamış olabilir. Neden? Şimdi kovanın içerisinde işçi aralar iki gruba ayrılır dedik değil mi? Birincisi tarlaya çalışanlar, ikincisi kovan içi çalışanlar. Bahar'da Müdahale etmediğimiz zaman, hiçbir müdahale etmediğimiz zaman arı gelen gıda oranına göre üretim miktarını arttırıp ana arı yoğuna göre besliyor değil mi? Ana arı da beslendiği miktara oranlı olarak yavru atıyor. Bu kademeli yavaş yavaş bir artış sağlıyor ve bu bal sezonunu yakalarsa bu arı bal yapıyor. Bal sezonunu yakalayamazsa hayatta kalma şansı azalıyor mu? Azalıyor. Böyle bir arının bölge koşullarında yaşama şansı var mı? Hayır. Çünkü yeterli stoğu yapamadı. Bu hiç arıcı müdahale etmediği zamanki durum. Yani hiç arıcı müdahale etmediği zamanki durum. Biz bunu tehlikeye sokmak istemediğimiz için bu besleme koşullarını iyileştirmeye yönelik geliştirdiğimiz zaman arıya yeterli besini sağladığımız zaman ana arı bol miktarda besleniyor, bol miktarda yumurta yapıyor. Yapılan bol miktarda yumurta doğumu yaptığı zaman içerideki işçi arı nüfusu kademeli olarak artıyor. Artıyor. Bir tane arı çalışıyor bu süreç zarfında ama içeride beş tane arı yiyor. Beş tane arı yediği için içeride stoklama görmüyorsunuz. Ama ana arının yumurtlama sınırı ne kadar dediydim? Geçen derste genetik sınırına kadar. Genetik sınırına kadar yani maksimum yumurtlayabile miktara geldiği zaman anaar artık sabit yumurtlamaya başlıyor mu? Mesela 2000'de genetik sınır var. 2000'in üstüne çıkamıyor. Her gün 2000 yumurtluyor. Her gün 2000 doğum oluyor. Ama her gün 2000 tane ölmüyor. Bu sefer tarlacı miktarı kademeli olarak artmaya başlıyor. Olay tersine dönmeye başlıyor. 5 arı taşıyor. 1 arı tüketiyor. İşte o zaman stoklama yapılmaya başlıyor. Bizim hedefimiz tarladan gıdanın getirecek kadronun erken dönemde oluşturulmaya çalışması ve oluşturulduğu zamanla merada gıdanın olması. Bu olduğu zaman içeride stoklamayı görmeye başlıyorsunuz. Bu stoklama olmaya başladığı zaman beslemeyi keşfiyorsunuz. Siz ne kadar erken güçlü arıyla gelişirseniz tarlacı kadronuz da o kadar erken oturmuş olur. Tarnacı kadronuz oturduğu zaman meradan gıda geliyorsa stoklama hem başlar hem de arı artık kendini doyurur hale gelir. Bundan sonra sadece kovan içerisinde yeterli gıda stoğu var mı diye kontrol edersiniz. Fakat stoklamanın olmaya başlamadan ya bala geldik biz hani bala bir hafta kaldı şerbet karışmasın diye küt kestiğiniz zaman ne olur? Arı meradan bir kilo getiriyordu. Siz de yarım kilo veriyordunuz. Misal, bir buçuk kilo daha yavruyu doyuruyordu. Arttırabiliyordu, petek şişirebiliyordu. Evet. Siz miktarı kademeli olarak arttırdınız. Meradan bir kilo geliyor. Siz de bir kilo veriyorsunuz, iki kilo geliyor. Gene bunu verime dönüştürüyor ara. Meradan gelmemeye başladı. Siz de fark etmediniz. Dediniz ki ya bala karıştırmasın, küt beslemeyi kestiniz. Günlük ihtiyaç iki kilo İhtiyacı görüp verim elde ediyordunuz. Petek şişiriyordu. Birden hepsi kesildi. Ne olacak? İçerideki yeterli bilecek stok kullanılacak. Kullanıldıktan sonra kesilmeye başlayacak. Açlık stresi birinci aşaması önce erkek arılar kapının önüne atılır. İkinci aşaması yumurta kesilir. Üçüncü aşama Pupalar atılmaya başlar. Kovanın önüne sağlam pupalar atılmaya başladığı vakit zaten arı geri vurmaya başlamıştır. Açlık stresine giren arıyı da tekrar normal forma getirmeniz zaman alır. Yani bir kere arı gerilemeye başlamıştır. Ve tallacılar meraya salınır ama geri dönmez. Yani bunda biz kadroda ciddi azalmalar görüyoruz o zaman. Açlık stresinde. Bu hastalıklar, çeşitli hastalıklarda görülüyor ama bu açlık stresinde gerçekten ciddi problemler görüyorsunuz. Ve pupalar beslense bile yeterli beslenemediği için problemler meydana geliyor. Arının savunma direnci bozulmuş oluyor. Hastalıklara kapı açılmış oluyor. Bunu biz bölgemizde nasıl görüyoruz mesela? Çok bariz görülen örneklerini söyleyeyim. Çok bariz görülenini. Bala soktunuz 10 tane arı var orada. Bala sokmadınız, böldünüz ve düzenli olarak beslediğiniz 10 tane arı da burada var. Bu gibi durumlarla karşılaştığımız zaman bu 10 tane yavru arıda hiçbir problem yok. Yürüyorlar, bal geçiyor. Baldan sonra bunlar 6-7 çerçeve nüfusa geliyor. Ama buradaki bala soktunuz arılar Geriliyor geriliyor hastalıklarla uğraşıyor. Bunu arıcılık yapan birçok kişiye sorabilirsiniz. Ya yani Bu gibi durumu senelerdir karşılaştığımız şeylerdir. Ve gerçekten ana gayede beslemede en önemli amaçladığımız şey bu arıların bala girecek kadroyu oluşturduğu zamana kadarki dönemde geri vurmamasını engellemek. Çünkü bal... Bütün emeğiniz gidiyor. Bal şansınız ortadan kalkıyor. Bal almıyor musunuz? Bakın şöyle bal alıyorsunuz. Bu arı zaten geri vurdu ya. Yavrularında zaten hastalık yavru çürüklükleri, adi çürüklüklerle olsa anlatacağım hastalıkları. Görmeye başladınız. Arı gıdayı taşıyor ama tüketemiyor ki. Yavru üretimi yok. Olanlar da zaten hastalıklı. Gözleri dolduruyor. Arıyı açıyorsunuz. Altta 7 çerçeve bozulmuş. Üstte... Beş çerçeve, üç çerçeve ıslak bal var doldurulmuş. Bal alabiliyorsunuz evet ama ondan sonra arı kalmıyor. Şimdi burada şununla karşısınız. Ya işte balda nasıl bu arı hasta oldu? Arı balda hasta olmadı. Arı baldan önceki dönemde hastalığa yakalandı ve o hastalık bal içerisinde ilerledi. Siz o yayıldığı zaman görebildiniz onu ancak. Hastalığın problemi zaten bir buçuk ay önce. O yavrular pat diye bir günde bu duruma gelmez. Durumu göstereceğim. Bir günde yavru problemi görürsünüz. Evet çok basit alın çerçeveyi dondurucuya koyun. Ondan sonra çıkartın kovana koyun. Ertesi gün hepsi kapkara. Çünkü öldü onlar pupa evresinde öldüler. 10 derecede gelişimleri durur. Ondan aşağıki derecelerde de ölürler zaten. Arılar güçlüyse o pupaları temizler, atarlar, hiçbir problem de göremezsiniz. Kovan güçlüyse o yav ve temizlik karakteri iyiyse o yavruları temizler, göremezsiniz. Ama güçlü değilse onlar koku yaymaya, enfekte olmaya başlarlar, problem görürsünüz. Bizim iste bizim arıcılık yaparken ana gayemiz bu arıyı sağlıklı bal akım dönemine kadroyu oluşturmuş şekilde sokabilmektir. Kadroyu